Merhaba değerli canlar dostlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta Hak Seni Yalnız Bırakmaz adlı bir değiş paylaşmak istiyorum sizinle. Esin Kaynağı, İncil'in Luka suresinin ilk ayetleridir. Şöyle sonra İsa taliplerine yılmadan, usanmadan sürekli dua etmeleri gerektiğini göstermek için şu misali anlattı. Bir zamanlar şehrin birinde bir kadı varmış. Allah'tan korkmaz, insanları da takmazmış. O şehirde oturan dul bir kadın tekrar tekrar bu kadıya gelip mahkemelik olduğum şu hasmımdan hakkımı ver, adalet istiyorum dermiş. Kadı bir ara ipe un serip dul kadının davasını sümen altı etmiş. Fakat eninde sonunda kendi kendine Allah'tan korkmaz, insanları takmaz bir adamım. Orası öyle fakat bu kadın beni delirtiyor. Artık hakkını alsın gitsin. Çünkü devamlı adalet talep ede ede ede ede dırdırıyla başımın etini yiyor yahu demiş. İsa taşı gediğini koyarak dedi ki bu adaletsiz kadıdan ders alın. O bile nihayetinde adalet gösterdi. Öyleyse hak kendisine gece gündüz yakaran, seçilmiş halka haklarını vermeyecek mi? Onları oyalayıp çok mu bekletecek? Hayır. Hak mutlaka onlara tez yardım edecek benden demesi. Fakat asıl soru şu. İnsanoğlu dünyaya geri geldiğinde yeryüzünde ona gerçekten iman eden Kaç can bulacak gerçek iman o önemli ve bu gerçek imanı göstermek için ne yapmamız gerekiyor? Devamlı devamlı dua etmemiz gerekiyor. Evet ve deyişi paylaşmak istiyorum İnşallah seversiniz. Canlar bir zamanlar şehrin birinde bir kadın varmış ki Allah'tan korkmaz halka saygı da duymaz yüreğinde niyaz et Hak seni yalnız bırakmaz, halka saygı da duymaz yüreğinde niyazet. Hak seni yalnız bırakmaz. şehirde bir dul kadın varmış Sürekli kaldı ya gidip yalvarmış Davacımdan hakkımı alın vermiş niyazet hak seni yalnız bırakmaz Davacımdan hakkımı alın dermiş. Niyazet, ak seni yalnız bırakmaz. Kadı bir süre yardımcı olmamış Halbuki sonunda rahatsız olmuş Kadın canımdan bezdirecek demiş Niyaz et. Hak seni yalnız bırakmaz Kadın canından bezdirecek demiş Niyazet hak seni yalnız bırakmaz al şu pişkin kadından niyaz eden çabuk alır hüdadan erdem dileye dur yüce tanrıdan niyazet hak seni yalnız bırakmaz Erdem dileğe dur, yüce Tanrı'dan Niyazet, hak seni yalnız bırakmaz Evet Niyazet, hak seni yalnız bırakmaz Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, yani böyle bir başparmak gösterin. Ee, abone olun, yorum yazın, arkadaşlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşça kalın.